Merhabalar, 13-19 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz haftanın o mahmurluğu, o kafa karışıklığı üzerimizden artık gidiyor olacak ve bunun yanı sıra enerjiler artık daha netleşmeye başlayacak. Yay enerjisini de yavaş yavaş hayatımızda hissetmeye başlayacağımız ve bunun yanı sıra bir dolunay yaşayacağımız haftadan bahsediyoruz. Önemli kadersel etkileşimler var. Önemli gezegensel değişimler var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ben haftanın gündemini değerlendirmek istiyorum. Sonrasında da burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. E, abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler ve haftanın gündemine geçiş yapalım. Evet bu hafta haftanın ilk gününde enerjilerimiz oldukça yoğun Mars Yay Burcu'na geçecek. Mars'ın akrep burcu enerjisinden artık çıkıyoruz. Biraz daha o tutkulu, kaotik, biraz daha bizi zorlayan, sınırlayan ve dönüşüme iten konulardan artık biraz daha uzaklaşıp daha çok okumaya, araştırmaya, keşfetmeye yönelik bir enerji hakim olacak. Burada yurt dışı ile alakalı meseleler, yeni fikirler, yeni yerler keşfetmekle alakalı konular gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra farklı çevrelere dahil olmak, farklı konuları merak etmek, yeni manevi ve ruhsal arayışlar içerisine girmek de yine Mars'ın yay burcu enerjisiyle beraber aktive olacak. Daha keyifli hissedebiliriz zaman zaman Mars akrep enerjisine nazaran. Yeni maceralara açık olma noktasında enerjimiz daha pozitif olabilir. Bunun yanı sıra tabii ki yurt dışı ve akademik kariyerle alakalı gündemlerle de İlgileneceğimiz bu alanlarda harekete geçeceğimiz bir süreci işaret ediyor Mars'ın yay burcu transiti. Yine haftanın ilk günü Merkür'de yay burcundaki transiti tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. Geçtiğimiz süreçte zaten Venüs de Oğlak Burcu'ndaydı ve ilerleyen günlerde Güneş de Oğlak Burcu'na geçecek. Yavaş yavaş Oğlak Burcu enerjilerini hayatımızda aktive etmeye başladığımız bir dönem. Merkür'ün Oğlak Burcu'nda olması özellikle kariyer, iş hayatı, daha ciddi meseleler, daha ciddi konulara odaklanacağımızı gösteriyor. Zaten bu konuya ilişkin kapsamlı bir video çektim. Sırf hem Mars'ın yay burcu transitine ilişkin hem de Merkür'ün Oğlak Burcu transitine ilişkin ilgilenenler birkaç önceki videodan takip edebilirler. Burada biraz daha artık netlik isteyeceğimiz, kararlılık isteyeceğimiz, hayatımıza dair e, özellikle e, somut veriler üzerine konuşmak isteyeceğimiz ve net olmayan şeylerden uzak durmaya başlayacağımız bir süreç olacaktır. Ve daha çok ciddi meselelere odaklanmak, sorumluluklara odaklanmak, geleceğimize odaklanmak gibi gündemlerde yine Merkür'ün Oğlak Burcu Transiti esnasında kendini gösterecek olan enerjilerden, 15 Aralık tarihine geldiğimizde Mars güney ay düğümüyle kavuşuyor ve haliyle kuzey ay düğümüne de karşıtlık yapacak. Şimdi Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşumu aslında içimizde var. E, Patlamaya hazır bir e, potansiyel olduğunu gösteriyor. Bir ateş, bir enerji olduğunu gösteriyor. Mars'ın güney aydınlığıyla kavuşumu. Sanki içimizden yeni bir biz çıkması adına e, bizi zorlayan, bizi dürten ve artık belki de bastıramadığımız, durduramadığımız bir enerji var. Bu enerji potansiyelinin açığa çıkması da aslında çok fazla işimize gelmiyor gibi. Veya dürtüsel davranmaktan çekiniyor da olabiliriz. E, ancak e, ani bir hareketle, ani bir tepkiyle de harekete geçme potansiyeli. Her an sanki mümkün gibi. Dolayısıyla burada sanki kadarsal olarak artık bu enerjiyi açığa çıkarmamız adına bir takım potansiyeller söz konusu olacak ve istemesek de ve sonradan pişman olsak da bir takım konularda harekete geçebilir. Belki öfkemizi ifade edebilir veya bir girişimde bulunabiliriz ve bu girişim enerjisiyle beraber de. Aslında biraz da geleceğimize yönelik veya gitmemiz gereken yolculukla alakalı mesajları çok hızlı bir şekilde alacağımızı ancak bunun çok da bizim lehimize değilmiş gibi gözükeceğini gösteren bir enerji hakim. Ee, bu Mars güney düğümü kavuşumu ve Mars kuzey aydüğümü karşıtlığıyla beraber. Ama e, her ne olacaksa bize karşı yönelik, e, bize yönelik daha doğrusu e, böyle bir enerji açığa çıkacaksa da aslında bize bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Bu nazarla incelemek yerinde olacaktır. 18 Aralık tarihine geldiğimizde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunayla beraber aslında... Bu ikizler yay aksında meydana gelen tutulmalara benzer bir enerji tetikleniyor olacak gibi gözüküyor. Zaten Aralık başlangıcında meydana gelen tutulmayla başlayan süreç her neyse sanki bu ikizler ile beraber sonlanacak. Tabii ki tutulmalar kadar büyük enerjilerden bahsetmiyoruz ama ikizler burcu genelde alınan kararları, iletişimleri, anlaşmaları, sözleşmeleri, kısa mesafeli seyahatleri veya Yakın çevremizi, çevremizle kurduğumuz diyalogları sembolize eder. Demek ki bir haber, bir gündem, bir karar neticeye varacak. Önemli bir haber alabiliriz, önemli bir karar alabiliriz. Bir sözleşmeyi tamamlayabiliriz, bir sürecin sonuna gelebiliriz. Bu tarz enerjilerin hakim olduğu bir gökyüzü kombinasyondan bahsediyoruz. Zaten dolunaya ilişkin bir sonraki videoda kapsamlı bir paylaşım yapacağım. Dolayısıyla bu haftalık yorumda çok fazla detayına girmek istemiyorum arkadaşlar. Evet. Haftayı kapatırken de çok önemli bir gökyüzü görünümü meydana gelecek ve retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda ve Ocak 2022'nin sonuna kadar devam edecek bir etkileşimden bahsediyoruz. Venüs'ün Oğlak Burcu geçişi bu sene her zamankinden çok daha uzun sürecek. Dolayısıyla biraz daha ikili ilişkilerde ve parasal konularda ciddiyet, resmiyet ve çaba gerektiren süreçler hayatımıza çekiliyor gibi ve sadakatin, güvenin önemli olduğu bir gündem varken venüs retrosu ile beraber bu alanda nerede hata yaptık bize yapılan yanlışlar doğrular nelerdir Bunları değerlendirmeye alacağız. E, bu süreçle beraber özellikle şunu söyleyebilirim ki maddi anlamda hak edişleriniz varsa bu retro sürecinde almaya başlayabilirsiniz. Aşkla alakalı gündemler, eski aşklar, aşkla alakalı tamamlayamadığınız meseleler yine venüs retrosu sürecinde e, eğer yeterince çaba göstermediyseniz, güven vermediyseniz, emek göstermediyseniz bunları e, çözmeniz gereken bir e, süreç söz konusu olacak. Akabinde e, tabii ki e, kariyer, iş hayatı ve evliliğe dair bir takım adımlar atılacak olsa da retro sürecinde çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ben e, üstü retrosuna dair zaten bir video paylaşacağım sizlerle. E, dolayısıyla bu dönemde yeni girişimlerinizi gerçekleştirmemeniz ancak geçmişte aksattığınız, eksik bıraktığınız veya çözemediğiniz tekrar karşınıza çıkan konular varsa bunlarla ilgili hamlelerinizi gerçekleştirmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Evet haftanın gündemini genel olarak bu şekilde. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre 12 burcu neler bekliyor olacak. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta enerjileriniz değişmeye başlıyor. Özellikle Mars'ın güney düğümüyle kavuşumu yay burcunda yay burcu enerjisini aktive ediyor. Sanki yurt dışı ile alakalı hak ve adaletle hukuksal süreçlerle alakalı bir gündem e, tekrar karşınıza çıkıyor gibi ve kadarsal olarak artık bu durumu çözmeniz gerekecek. Ve e, biraz daha artık e, hayatınızı pratik bir şekilde çözümleyebilen e, bir misyon elde etmeniz gerekecek. Yani detaylara çok fazla takılmayıp alabilirsiniz. E, aslında elinizin altındakilerle yetinmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Geza 3. E, evinizde bir dolunay meydana gelecek bu hafta. Demek ki yakın çevrenizle alakalı bir gündem e, ilgilenmeniz gereken bir durum veya bir sözleşmenin sonu alınması gereken bir karar e, veya bir haber e, gündemi hafta boyunca etkili olacak. E, bunlarla alakalı bir gündeminiz var. Yani sanki bir karar almanız gerekiyor, bir şeyi tamamlamanız gerekiyor, birinin e, olayına müdahale etmeniz gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Hafta sonunda ise oğlak Burcu'nda Venüs Retrosu başlayacak. Sizin 10. evinizde tabii Peki, ilerleyen süreçlerde etkili olacaktır. Ancak bu hafta itibariyle gölgeli günleri de başlıyor. Kariyer hayatınıza dair ebeveynler, patronlar ve üstlerle olan ilişkilerinize dair e, yeni hamlelerde bulunmamaya gayret gösterin. E, ancak e, bozuk bir takım düzenler varsa İş hayatınızla alakalı halledilmesi gereken süreçler varsa veya konuşulması gereken konular varsa bunları çözmeye yönelikte bir takım fırsatlar yakalayacaksınız. Kariyerinizde iyileşme süreci, çaba ve emek gösterme süreci ancak yeni hamleler ve atılımlar adına çok da uygun bir süreç olmayacaktır sevgili koçlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlere güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta enerjiler değişiyor. Mars yay burcuna, Merkür oğlak burcuna geçiyor. Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber özellikle ortaklaşa paralar, parasal gündemler, e, bunun yanı sıra borçlar, nafakalar, krediler ve tazminatlar biraz daha e, gündeminizde yer teşkil edebilir ve e, zaman zaman da tabii ki burada bilinçaltınızla alakalı bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yani bastırdığınız öfkeniz e, tekrar açığa çıkmak isteyebilir. E, derinlerine inmeniz gerekiyor yaşadığınız sıkıntı her neyse. Keza 15 Aralık tarihinde Mars-Güney e, Erdoğan'ın kavuşumu da e, yaşanıyor olacak. Burada e, biraz daha aslında yaşanan krizli durum her neyse çok da sizinle alakalı değil gibi gözüküyor. Ve e, aslında buranın size vermeye çalıştığı mesaj sen kendi yoluna bak, kendi ayaklarının üzerinde dur ve e, başkalarıyla bu kadar haşır neşir olma diyor. 18 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Demek ki parasal meselelerle alakalı veya kendinize vermiş olduğunuz değer kendi başınıza bir şeyleri başarabilme potansiyelinizle alakalı bir farkındalık yaşayacaksınız bu hafta. Bu dolunayla beraber de bu gündemler tetikleniyor olacak. Hafta sonunda ise Venüs Retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda başlayacak bu retro hareket. 9. evinizde meydana gelecek. Ve tabi bu hafta hemen etkili olmasa da aslında gölgeri günlerine giriyoruz. Özellikle seyahatlerle alakalı aksaklıklar ortaya çıkabilir. Yurt dışı veya hukuksal süreçleriniz varsa biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Uluslararası alanlarda veya sosyal medya platformlarında para kazanıyorsanız burada belki bir takım sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir ama yapılması gereken işlerinizi halletmek belki biraz kitap okumak kendinize zaman ayırmak adına da keyif zamanlar olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçlarım. Bu hafta Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler alanınızda bir takım hızlı gelişmeler söz konusu olacak. Belki hızlı bir şekilde bir ortaklığa veya evliliğe ciddi bir birlikteliğe giriş veya partnerinizin e, ortağınızın zaman zaman agresif ve dürtüsel çıkışları sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor. Keza 15 Aralık tarihinde Mars-Güney Ay düğümü kavuşumu 7. evinizde meydana geliyor. Demek ki burada karşınıza çıkacak e, ortaklar partnerlerle aranızda karmik bir bağ olabilir çözülmesi gereken bir takım meseleler olabilir. E, bu tarihlerde bakın bakalım hızlı bir şekilde e, ne gibi gelişmeler oluyor ve hangi enerjinin açığa çıkması gerekiyor. 18 Aralık tarihinde burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber de sanki artık birkaç aylık bir döngüyü tamamlayıp hayatınıza da hayatınıza dair net bir karar alıyorsunuz. Yani ben artık bu şekilde devam edeceğim. Ben artık Böyleyim, Ben artık buyum diyorsunuz sanki. Ee, ve bu bağlamda artık e, netleşmeye başlıyor gibi gözüküyor kafanız. Hafta sonunda ise Venüs Retrosu başlayacak. Oğlak Burcu'nda sizin 8. evinizde meydana gelecek. Ee, özellikle aşkta tutku, gizli konular, bastırılmış enerjiler Venüs Retrosu sürecinde ön plana çıkabilir eski aşklarla alakalı travmalar da tetikleniyor olabilir. E, tabii 8. ev aynı zamanda parasal konuları da sembolize ettiği için e, geçmişteki hak edişlerinizi alabileceğiniz maddi anlamda ancak yeni borçlar altına girmemeniz gereken e, kredi çekmemeniz gereken ve birilerine herhangi bir teminatta bulunmamanız gereken bir süreç olacaktır. E, hafta sonunda başlayacak olsa da bu etki aslında bu hafta itibariyle gölgeli günleri de başlıyor olacak ve e, birkaç ayda devam edecek bizlerle beraber. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber sağlığınızı biraz dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ve günlük hayatınızın çok hızlı bir şekilde aktığını görebilirsiniz. Gerçekten oradan oraya oradan oraya e, sanki bir e, kuş gibi hareket ediyormuşsunuz hissini e, ve nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir haftayı tamamlayabilirsiniz. 15 Aralık tarihinde Mars güney erdiğime kavuşuyor. E, sizin 6. evinizde yine. Demek ki burada işle alakalı Rutinlerinizle alakalı çözülmesi gereken de bir konu var. Belki ekibinizle beraber çalıştığınız kişilerle zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir veya mevcut görevleriniz veya pozisyonlarınız yetişemiyor olabilirsiniz, çok yoruluyor olabilirsiniz, sağlığınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Bu alanlarda belki de biraz dinlenmek, kendinize zaman ayırmak yerinde olacak gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay var sizin 12. evinizde. E, sanki burada artık bir şeylerin e, son raddesine geldiğinizi, çok yorulduğunuzu, çok yıprandığınızı, kendi adınızı, hayatınızı değiştirmek için bir takım hamleler yapmanız gerektiğini hissettirecek durumlar e, söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hafta sonunda ise Venüs Retrosu başlayacak. Oğlak Burcu'nda bu özellikle siz sevgili yengeç burçları için ikili ilişkiler alanında e, ciddi bir sınav dönemi olacak. E, eski partnerler, ortaklar veya mevcut evlilikteki ortaklıktaki eski problemler tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde yeni bir birlikteliğe başlamak, yeni bir evlilik adımı atmak veya ortaklık adımı atmak için çok uygun hamleler veya çok uygun gündemler söz konusu olmayacak ama mevcut devam eden süreçlerde, ikili ilişkilerinizde, bir takım problemler varsa, maddi manevi problemler varsa bunların üzerine oturup düşünüp çözüm yolları geliştirebileceğiniz ve ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir süreç söz konusu sevgili yengeç burçlarım. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Ateş Enerjisi'nin Mars'ın Yay Burcu'na geçmesiyle beraber aktif olduğunu ve sizi desteklediğini söyleyebilirim. Mars'ın Yay Burcu geçişi haritanızda 5. evi tetikleyecek. Özellikle aşk hayatınız biraz daha eğlence, biraz daha tutkunun ön planda olacağı bir süreç söz konusu olacak. Keza 15 Aralık tarihinde Mars Güney düğümü yine 5. evimizde kavuşuyor. Burada çok kadersel aşklar, çok ilginç karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Alacağınız riskler ve başlatacağınız yeni projelerde de yine aslında olayların gidişatının nasıl da kontrol dışı bir şekilde ilerlediğini gözlemleyebilirsiniz. 18 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Sizin 11. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Bu dolunayla beraber belki bir dostunuz, bir arkadaşınız, sosyal çevrenizden biriyle alakalı bir durumun sonlanması veya bir arkadaşlığın dostunun sonuçlanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kariyerinizle alakalı bir sonuçlanma, belki bir üst aşamaya ilerleme veya hayalleriniz, hedefleriniz sizi motive eden konularla ilintili. Ee, bir karar, bir tamamlanma ve kapanış enerjisi hakim olacak. Hafta sonuna doğru 19 Aralık tarihinde venüs retrosu başlıyor oğlak Burcu'ndan. Ee, venüs retrosu ile beraber özellikle e, 6. ev konularında yani iş hayatınız, sağlığınız, e, kişisel bakımınızla alakalı konularda bir takım gündemler ön plana çıkabilir. Özellikle beslenmenize uzun zamandır dikkat etmiyorsanız bunların yankılarını bu retro sürecinde hissedebilirsiniz. İş hayatınızla alakalı çok radikal değişimler yapmamaya gayret gösterin. Genelde bu retroda yapılması gereken, çözülmesi gereken, uzun, uzun süredir ertelediğiniz, beklettiğiniz meseleleri çözümeniz yerinde olacak gibi gözüküyor. E, aslında hafta sonunda başlıyor ama e, bu hafta itibariyle gölgeli günlerin etkisi altındayız. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili başak burçlarım bu hafta Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber ev yuva aile gündeminizle alakalı hızlı gelişmeler var zaman zaman agresif enerjilerde söz konusu olabilir e, dikkatli olmakta fayda var aile içi tartışmalar ailede yaşanabilecek e, aksiyonlu gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. 15 Aralık'ta da Mars güney ay düğümü 4. evimizde kavuşacak. Bu da demek oluyor ki aileyle alakalı bir karma, aileyle alakalı çözülmesi gereken bir konu, sizi engelleyen bir durum. Özellikle geleceğiniz ve kariyeriniz açısından sizin önünüze set koyuyorsa bu alanda artık bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini hatırlatacak bazı tartışmalar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay var. E, bu dolunaydan sizin haritanızın 10. evine. Demek ki geleceğiniz, kariyeriniz, aile hayatınızla alakalı bu hafta önemli gündemler var. Bir karar alıyorsunuz. Artık ben bu meslekte ilerleyeceğim. Artık ben geleceğimle alakalı bu hamleleri yapacağım gibi. Yani e, hayatınıza dair e, radikal kararlar almaya başlayacağınız bir haftayı işaret ediyor. Ve bu durumu da sanki biraz aile içi meseleler tetikleyecek gibi gözüküyor. Hafta sonunda ise Venüs Retrosu başlayacak Oğlak Burcu'nda. E, bu retro hareket aslında size iyi gelecek gibi gözüküyor. Beşinci evinizde hissedeceksiniz. E, geçmişte kaçırdığınız şansları yeniden elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Özellikle aşka, sanata ve tasarıma dair bu tarz enerjiler aktif olacaktır. Ancak yeni bir aşka yerken açmak, yeni bir projeye imza atmak, büyük riskler almak adına da çok uygun bir süreçte olmayacaksınız. Çünkü retrolar geçmişteki meseleleri tamamlamamız adına bize imkan ve alınaklar sağlasa da yeni atılımlar adına desteklemez. Burada demek ki aşka dair, belki çocuklara dair, belki risk almanız gereken konulara dair çözemediğiniz meseleler varsa bunlara odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili burçları, Bu hafta Mars'ın yay burcu geçişi ve Merkür'ün olak burcu geçişiyle beraber gündemleriniz biraz hızlanmaya başlıyor. Özellikle iletişim trafiğinizin hızlanacağı, aile için meselelere odaklanacağınız bir hafta olacak. Özellikle 15 Aralık tarihinde Mars-Güney Ay Düğümü kavuşumu 3. evinizde çok kadersel bir haber, bir anlaşma bir teklif ile karşı karşıya kalabileceğinizi ve çok hızlı şekilde gelişen olayları tetikleyen bir enerjiyi aktive edecek. 18 Aralık tarihinde de İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızda önemli bir bakış açısının sonlandığını söyleyebiliriz. Belki hukuksal bir süreciniz, belki hayata dair alacağınız bir karar, geleceğinize ilişkin ilerlemek istediğiniz alanda artık bakış açınızı değiştirmeye başlayacağınız bir gelişmeyi tetikleyebilir bu ikizler burcundaki dolunay. Hafta sonunda ise 19 Aralık tarihinde yönetici gezegeniniz Venüs retro harekete başlayacak. Bu siz sevgili terazi burçlarını oldukça etkileyecek. Ee, yönetici gezegenlerin retrosu e, doğrudan o burçları etkiler e, ve oğlak burcunda yaşanacak bu retro hareket sizin dördüncü evinizde. Demek ki aileyle alakalı bir karma, bir konu gündeme gelecek. çözülmesi gereken bir mesele var. Belki bir mülkle alakalı, evle alakalı veya miras konusuyla alakalı, belki ebeveynlerle alakalı bir gündem. Ancak bu süreçte evinizi taşımak, evle alakalı, aileyle alakalı çok planlamadığınız girişimlerde bulunmak adına uygun bir süreçte olmayacaksınız ama bu konfor alanınızı, güvenli bölgenizi yeniden düzenlemek ve değerlendirmek adına bazı iyileştirmeler yapmak adına da imkanlar yakalayacak gibi gözüküyorsunuz sevgili terazi burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Akrep burçları. Bu hafta Mars'ın Yay burcu geçişiyle beraber parasal gündemleriniz ve öz değer, öz saygı gibi kavramlarınız ön plana çıkıyor olacak. Aynı zamanda 15 Aralık tarihinde Mars'ın güney Ay düğümü kavuşumuyla beraber de maddi anlamda çok kadersel bir değişim yaşayabilirsiniz. Merkür de Oğlak burcuna ayağın 3. evinize geçiyor. Özellikle işle alakalı anlaşmalar, sözleşmeler, yeni haberler ve yeni gündemler kapıda gibi gözüküyor açıkçası. 18 Aralık tarihine geldiğimizde İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 8. evinizde etkili. Özellikle ortaklaşa bir projeniz, eşinizin maddi durumuyla alakalı bir konu veya çözülmesi gereken tazminat, nafaka, gelir gider dengesi gibi durumlar varsa bununla alakalı artık bir tamamlanma, bir kapanış süreci hakim olacak gibi gözüküyor. Zaten bu donla ilişkin detaylı bir video paylaşıyor olacağım. 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlıyor Oğlak Burcu'nda. Yine sizin 3. evinizde. Burada özellikle aşk hayatınızla alakalı geçmişten kalan meselelerin tekrar çözülmesi gerekebilir. Geçmişteki kimselerden bir takım haberler gelebilir gibi gözüküyor. Maddi konularla alakalı yeni sözleşme yapmak, yeni anlaşma imza atmak, yeni kararlar almak adına hiç uygun bir dönem olmasa da geçmişteki anlaşmaları, sözleşmeleri ve Erilen kararları ve sözleri değerlendirmek adına uygun bir zaman diliminde olacaksınız. Geçmiş muhasebesi yapmak olayları enine boyuna düşünüp tartmak adına Venüs Retros'u uygun bir süreci gösteriyor. Bu hafta sonu itibariyle başlayacak olsa da hafta başından itibaren gölgede günlerin etkisi altındayız. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yay burçları bu hafta Mars'ın burcunuza geçişiyle beraber hareketleniyorsunuz, hızlanıyorsunuz, o içe kapanış halinden biraz uzaklaşıyorsunuz. Merkür doğulak burcuna geçecek. Demek ki parasal konularla alakalı da hızlı gündemler var. E artık zihniniz daha çok parasal kaynaklarınızı artırmaya odaklanacak gibi gözüküyor. 15 Aralık'ta Mars Güney düğümü kavuşumu 1. evinizde bu özellikle kendinizle alakalı bazı farkındalıklara varacağınızı gösteren bir deneyim. İkili ilişkiler ve ortaklıklar yoluyla belki eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın yönlendirmesiyle kendinizde sizi geride tutan ve ilerlemenize mani olan konuları tespit etmenize yarayacak bir etkileşim gibi gözüküyor. Sizi biraz zorlayabilir ancak. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay var. Bu da 7. evinizde. Bu hafta oldukça kritik bir haftaya benziyor sizin adınıza. Evlilikler, ortaklıklar ve ikili ilişkilere dair bir tamamlanma, bir karar ve bir sonuç aşamasını içermekte. Burada demek ki artık çözülmesi gereken bir takım sorunlar ve problemler var ve siz de bu gündemlerle ilgileniyor olacaksınız bu hafta itibariyle. Hafta sonunda Venüs Retrosu başlıyor. Olak Burcu'nda ve birkaç ay boyunca bizlerle beraber olacak. Uzun zamandır aslında Venüs, Oğlak Burcu'nda ve sizin ikinci evinizde dolayısıyla parasal kaynaklarınızı, özellikle kariyer bağlantılı parasal kaynaklarınızı pozitif yönde etkiledi. Ancak burada yeni atılımlarda bulunmak, maddi riskler almak, büyük harcamalar yapmak, özellikle giyim, kuşam, estetiğe dair harcamalar yapmak adına çok uygun bir süreçte olmayacaksınız. Daha ziyade geçmiş harcamaları ve bütçe dengesini kontrol etmek ve geçmişteki projeleri değerlendirmek adına daha uygun bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Umarım keyifli bir hafta olur. Sizin adınıza dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber biraz içsel kavgalarınızın hızlanacağı bir süreç söz konusu olacak. Gizli meseleler... İçinizdeki öfke, içinizde bastıramadığınız evli enerji bu süreçte aktif olabilir gibi gözüküyor. Özellikle 15 Aralık tarihinde Mars'ın güney ile kavuşumu 12. evinizde. Sanki burada kadarsal bir kayıp, kadarsal bir öfke patlaması, bir gerçekle yüzleşme veya dürtüsel olarak ortaya çıkan bir hamlenin sizin üzerinizde bırakmış olduğu etkiyi gösteriyor olabilir. Ancak Merkür'de oğlak burcuna geçiyor. Bu süreçte kendinizi daha doğru bir şekilde ifade edin olacaksınız. Ee, bir şekilde iletişimden yana olacaksınız ve sorunları çözmeye yönelik ciddi yaklaşımlarınız olacak gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu da 6. evinizde meydana geliyor. Bir düzen değişikliği, bir rutin değişikliği, sağlığınızla alakalı belki önemli bir konu, iş hayatınızla alakalı bir tamamlanma, bir kapanış enerjisini tetikliyor olabilir gibi gözükmekte. 19 Aralık'ta Venüs Retrosu başlayacak e, Oğlak Burcu'nda. Yine sizin burcunuzdan. Tabii Venüs'ün burcunuzda olmasıyla beraber kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz, daha barışçıl, daha ılımlı, daha iyicil etkiler içerisinde olacağınız bir süreç söz konusu olmuştu. Şimdi bu retroda ise özellikle imajınızla alakalı bir değişim yapmamaya gayret gösterin sevgili Oğlak Burçları. Birinci ev bizim imajımızı sembolize eder. E, kendinizle alakalı yaptığınız yatırımlar Büyük hamleler e, negatif şekilde veya pişmanlık şeklinde geri dönüş sağlayabilir gibi gözüküyor. Büyük maddi hamleler de yapmamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. E, Venüs Retrosu özellik ile güzellik, aşk ve maddi konularda e, geçmiş meseleleri tamamlamamız ancak yeni atılımlarda bulunmamamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor olacak bu hafta itibariyle ve önümüzdeki birkaç ay boyunca. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz. Yeni çevrelere giriyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, kariyer gelirlerinizde de Artış sağlamak adına bir koşturmaca içerisinde gibi gözüküyorsunuz. Merküründe doğulak burcu geçişi özellikle biraz daha içsel dünyanıza, ruhunuza, içsel hesaplaşmalarınıza odaklanacağınızı bu hafta itibariyle gösteriyor. 15 Aralık tarihinde Mars güney ay kavuşumu 11. evinizde özellikle kariyer gelirleriniz. Arkadaşlıklarınız, sosyal çevrenizle alakalı kadersel bir atılım, bir girişimin e, habercisi gibi gözükmekte. Bu süreçte sanki biraz kendi halimde e, olayım gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz ama şartlar sizi e, sanki sosyal çevreler içerisinde bir misyona, bir kalıba sokacak gibi gözüküyor. 18 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. E, bu dolunaya baktığımız zaman da 5. evinizde meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle aşk hayatınız. Şansla alakalı kavramlar, varsa çocuklarınızla alakalı gündemler bu süreçte sanki bir kapanış enerjisine tabi tutulacak gibi gözükmekte. Demek ki kendi başınıza yaptığınız bir takım şeyleri tamamlayıp daha büyük kitlelere hitap etmeye başlıyorsunuz bu hafta itibariyle ve bu konuda özellikle arkadaşlıklarınızın büyük desteğini hissediyor olabilirsiniz. Hafta sonunda ise Venüs Retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde. Ee, bu durum özellikle parasal kayıplarınız, geçmişteki flörtleriniz, aşk ilişkilerinizle ciddi, alakalı ciddi bir sorgulama sürecine geçiş yapacağınızı gösteriyor. Geçmişteki ilişkiler kapınızı çalabilir. Rüyalarınızda görebilirsiniz bu kimseleri tuhaf bir şekilde hiç aklımda yokken rüyamda gördüm diyebilirsiniz. Geçmişteki maddi kayıplar varsa şayet bunların tekrar tolere edilmesi mümkün olabileceği gibi yeni oluşumlarda yeni risklerde de bulunmamanız gerekiyor. Eskiye dair çözülmesi gereken ilişki problemleri varsa çözün ancak bu kişilerle yeniden ilişkiye başlamayın sevgili kova burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları bu hafta Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber kariyer hayatınızda her zamankinden daha fazla hırslı ve azimlisiniz gibi gözüküyor. Özellikle üstlerle olan ilişkilerde zaman zaman resleşmeler, egosal çatışmalar söz konusu olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Merkür'ün oğlak burcu geçişi özellikle kariyer gelirleriniz ve sosyal çevreniz açısından sizi e, şanslı bir noktaya getirecek gibi gözükmekte. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bu insanların bağlantıları sayesinde iş hayatında yükseliş sağlayabilirsiniz gibi gözüküyor. 15 Aralık'ta Mars güney ay düğümü kavuşacak e, yine yay burcunda ve sizin 10. evinizde. Burada sanki e, üstlerle, patronlarla, belki ebeveynlerle, belki kurumsal e, e, konularla ilgili bir çatışma, bir sıkışma hali yaşayacak gibisiniz ve aslında burada biraz daha kendi içsel e, konforunuza, güvenli alanınıza odaklanmanız gerekebilir. Yani sanki kendi içsel huzursuzluğunuz nedeniyle insanlara çatıyor gibi bir haliniz var veya insanlar size çatıyor gibi bir haliniz var. Çok fazla tartışmalara çekilmemeye gayret gösterin bu hafta itibariyle. 18 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay var. E, bu dolunay da dördüncü elinizde. Demek ki aile, yuva, konfor alanını yaşadığınız yer, ailenizle alakalı gündemler bu hafta çok fazla zihninizde yer teşkil edecek. Bu konuda bir karar vermeniz gerekecek. Bu konuyu tamamlamanız gerekecek. Bir sonuca erdirmeniz gerekecek bu hafta itibariyle. Bu dolunayla beraber de bu enerjiler tetikleniyor olacak. Hafta sonunda 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda yine sizin 11. evinizde meydana gelecek. Bu retro sürecinde özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı geçmiş gündemler, geçmişte almayı beklediğiniz bir zaman, bir terfi gibi gündemler varsa belki bu süreçte hayata geçebilir. Bunun yanı sıra eski arkadaşlıklarla bir araya gelmek, eski iş ortamıyla tekrar karşılaşmak veya bir araya gelmek gibi gündemler de yine retro sürecinde tetiklenebilir. Ancak kariyer hayatınız ve arkadaşlıklarınızla alakalı büyük riskler, yeni atılımlar içerisinde bulunmamaya çalışın. Çünkü retrolarda bunu çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bu hafta zaten gölgeli günlerine giriyoruz. Dolayısıyla geçmiş meseleleri tamamlayın, konuşun ve rafa kaldırın. Ancak yeni fikirler geliyorsa aklınıza bunları bir süre ötelemeye çalışın sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu haftanın gündemi bu şekilde oldukça hızlı, oldukça aktif ve bazı tamamlanmalar, kapanışlar ve başlangıçların söz konusu olduğu bir hafta gibi gözüküyor. Umarım güzel haberlerinizi alırım. Geçtiğimiz hafta Merkür Neptün ve Güneş Neptün karesi ile beraber neler yaşadınız, kafa karışıklıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. İhmal etmeyin lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, obyukusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.